Quare'i izledin ya uzun süre izlediysen eğer Ondan dolayı olmuştur Ne? Fokat atsam canıya acılım neden mey... <gülüyor> hey Allah'ım ya <gülüyor> Şerif'si boşluğuma geldi ya